Aşağıda denklem verilmiş doğru, 5'e 8 noktasından geçiyor. Doğrunun denklemi ise, y eşittir 17 bölü 13x artı b. Bu denklemde b olarak gösterilen doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmamız isteniyor. Kolay. Doğrunun 5'e 8 noktasından geçtiğini biliyoruz. O halde bu nokta doğrunun denklemini sağlıyor olmalı. Yani x, 5'e eşit olduğunda, y, 8 değerini almalı. Tekrar edelim, x, 5 değerini aldığında, y, 8'e eşit olacak. Şimdi gelin bu değerleri kullanarak, doğrunun denklemini baştan yazalım. 8 eşittir, 17 bölü 13, çarpı x, yani 5, artı b. Şimdi bu denklemi çözüp, b'nin değerini bulabiliriz. Evet, bu kadar basit. 8 eşittir. 5 kere 17. p kala. 5 kere 10 desek 50 eder. 5 kere 7, 35. O halde 50 artı 35, 85 eder. 85 bölü 13 artı b. B'yi bu tarafta yalnız bırakmak için denklemin iki tarafından 85 bölü 13 çıkarmam gerekiyor. 8 eksi 85 bölü 13, Eşittir b. Ve son olarak 8'den 85 bölü 13'ü çıkaralım. 8 kere 13. 8 kere 10 desek, 80. 8 kere 3, 24. 80 artı 24, 104. Yani burada 104 bölü 13, eksi 85 bölü 13 kaldı. 104'ten 85'i çıkarırsak, geriye 19 kalır. Böylece b'nin 19 bölü 13'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Doğrunun denklemini tekrar yazacak olursak, y eşittir 17 bölü 13x artı 19 bölü 13 yazabiliriz. Şahane!